Arkadaşlar Selam Nasılsınız Umarım İyisinizdir Bugün Bir e, Şehir yapma Söylediğini Oynuyoruz İlk Başta Arkadaşlar Bir Kasabayız Kasaba Olarak Başlıyoruz Kasaba Yapıyoruz e, Sonra Bir e, nasıl yani, Köy Oluyoruz Sonra Daha Büyük Bir Köy Oluyoruz Sonra İlç Oluyoruz Sonra Daha Büyük Bir İlç Oluyoruz Sonra bir ülke gibi bir şey oluruz ama küçük bir ülke oluyoruz, şimdi neyi seçelim? Ee, new yaptı bu arada Bak bu şekildeymiş, cool. Tam bu güzel Tam bu güzelmiş, bunu seçeceğim o zaman arkadaşlar e, Bu arada umarım iyisinizdir, biliyorsunuz koronavirüs falan var e, Yani umarım sağlığınız yerindedir, ailenizin, sevdiklerinizin de sağlığı yerindedir e, Umarım koronavirüse bulaşmaz veya başka bir hastalık e, Hayırlı bir ömür geçirirsiniz, umarım Şimdi arkadaşlar başlıyoruz videomuz. Hoş geldiniz. Video geçmeden önce like atarsanız çok sevinirim. Ee, Epic Games'e bir şey olmadan önce Ursot kaldırır büyük abiler. Evet. Ona teşekkür ederim. Şimdi şuradan bir os köprüsü yapacağız arkadaşlar öncelikle. Akan su ne taraftan bu taraftan tamam okay. be. Su bu taraftaymış. Şimdi ilk bir yol yapacağız tabi Şöyle bir yol yapsam Böyle bir şey yapsam, böyle bir şey yapsam, bir böyle bir şey tam böyle böyle ilerlesem, evlerimizi büyüklükte yapacağım daha çok. Evi, ev candır, ev candır Büyüklere tam aynı. Tamam. Şuradan da devam edip büyüteceğiz. Şimdi gençler. Tabi ilk bir su temizleyici bir su lazım. Şöyle iki tane şimdilik yeter. Bir de şey lazım boşaltıcısı. Su. İçinde suyu buraya aksın. İki tane yine yeter. Şunu şuraya bağlayayım. Bir böyle bir şey yapayım Şöyle yapsam Tamamdır arkadaşlar şimdi Güzel, güzel oldu Şimdi buraya bir ev kuralım. Ev lazım. Bol bol ev lazım. Şuraya da... Şuraya da restoran koyalım. Tamam mı? Alışveriş merkezi falan. Sonra şuraya da full... ...bir şey koyalım. yerleşim yeri yani. Ama ilk başta tabi bir de şey lazım. Aynen bu lazım. Şu 8 gücü Şu 8 gücü güzel. 6000 tamam. Şimdi şunu çek bir suya. Sonra çek şunu. Şöyle. Bunu böyle çek. Tamam. Şunu şöyle. Böyle yap. Tamamdır. Su hattımızı şuradan. Şöyle yapıyorum. şimdi böyle eder, eder. Ev koydum. Şuraya da ev, ev, ev. Ş şuraya da şöyle bir restoran koysam. Şuraya da. Ne Şöyle küçük bir şey, şuraya da küçük bir şey restoran koyayım sonrası hacı Bu. bir de şey okey sular okey tamlar okey başlatıyorum bol bol şeyimiz var evme var hacı sen ne yapıyor bu kadar hemen dur bakalım be hemen arkadaş şöyle ya mutlu daha bekleyin bakalım insanlarımız mutlu yani arkadaşlar yalansızı söyleyin değil şu anlık e, nüfusumuz çok iyi 123 ve gayet de memnun kişi sayısı var Ne sanayi böyle bir sinirleri? Sanayide bol bol ses var Artık... İnsanlar yemek için tabii ki de buraya gelecek Yemek... Yemek yemeyebilmek için Artık paracıklarımı verin bana Bana bana paracıklarımı verin ya Daha fazla... Ee, yol yapıp Daha fazla insan olur. Erişmem gerekiyor ama Şu anda boş yerlerimiz var. Aslında güzel güzel ee, İnsanlarımız fazla olsa şu an çok daha iyi olacak İnsan insan gayet iyi bence. insanlar bol bol. Şuralara yerleşse artık insanlar. Hadi Şuraları da yerleşin ya. Peki şuralar boş kaldı acaba. Sadece insan sayısı yapma öyle değil mi? Bol bol insan koydum tane koyayım ya evet. Şöyle koyayım. Şu 3000 şeyimiz var o kötü ya Bir, Birinden borç alabilirsek çok da iyi olacak biliyor musunuz? Şu enerjimiz çok ki. enerjimiz 8 gücünde geliyor Buraya falan aktarıyor Şu an insan nüfus az işte nüfusumuz çok fazla da olması lazım Elisom bizden Seviyormuş sağolsun Elis i̇şte Artma bir dakika Parada yok ki insan nüfusu için Acı insanlar Bir bu Çöp çöp evet çöp Hayır şuradan bağlayacağım ama işte para yok arkadaşlar bağış lazım bağış bağış Para yok Bir kere bizi ver yani şöyle söyleyeyim Burdaya çıkma O Oğlum adamlar geliyor işte çalışacak çalışacak dur bakalım Güzel çalıştı, çalıştı. hadi Hadi oğlum, başkanım cumhurbaşkanıyım ben aldım az değil Şehirimiz gayet güzel büyüdü şurası ne bu arada Hmm. Oraya da bir şey lazım. Hadice hadi 160. E, şu an bizim günlük e, e, alımız az. Alıcı yok yani çok az. Şurası sanayi bölgesi acı. Hangisi daha çok ses var? Bol, bol ses var Şimdi okul da yapmamız gerekecek ama daha şehir olmak büyük bir şehir. Para da adamakılı kazanamıyoruz. Şimdi şuradan birazcık para gelse bize güzel olacak aslında. Para az geliyor işte para. Hadi size, aha ee, Litlamlı. Şu an bir küçük bir köyüz, küçük bir köy bir şeyiz. Güzel küçük bir köy olduk. E, artık çöp Açılıyor. Bu ne acaba? Artık hastanemiz de var. Allah'ımıza şükür. Dur hacı. Bir dur bakalım. Şurada dur. Şuradan. Şöyle yapıyorum. Tamam mı acaba? Bir hastane. Bu yoku. Şuraya. Buraya bir hastane diktim acı tamam mı? Hastanemiz dikti. çöp için para yok. Para kazanabilmemiz için haftalık vergimizin akması gerekiyor. Bu arada e, e, nerede bizim hastanemiz acaba? tane. Ah hastalar bizim işi. Şu an güzel. Biraz borç bulanmabiliriz aslında borçlansın yani biraz para alabilirsiniz. Biraz para bulsak aslında iyi olacak. Şu an kimsenin suç yok mu sorunu yok değil mi Hacı? bir dakika. 200 nar olurdu bana. dur bakalım biz bağlama... İnsanlar Mutlu olması gerekiyor şu an Neden hala böyle Çok az artıyor işte haftalık berger şu Kırmızı olan haftalık bizim paramız O şu an eksi kırmızı Yani bizde de eksiyiz Şu an kaybediyoruz kazançlı değiliz Kazanıp bilmemiz için Peki ha? Para lazım ama biz mi? Veys sen evini yeniden yaptıracaksın ama kusura bakma Ya buru koymak zorunda Azalıyor bak tahtlık şu an kırmızı azalıyor. Ama benim şu an bakın. Cebimdeki para 130. O hemen azalması lazım. O rakam Tutmazsa Tamam, güzel. Şu an 6 kazıyorum 34 kazanıyorum. 56 falan kazanıyoruz. Çok 70 kazanıyoruz. Tamam. Şimdi çöp lazım. Evet çöp lazım. Bence de çöp lazım. Ama çöpe de para lazım. Bu kaç TL istemiş? 4.000 TL. 4.000 TL'miz olmadan biz çöpü yaptıramayacağız. Çöpler şu anlık nereye atılacak? Atıtırı atılmayacak maalesef atılmayacak. Eee... Şura değil de... Dur bir dakika. Çöp evet. Çöp şu an acil. Acil çöp lazım. 4000 de para lazım. Yine haftalık vermemiz düştü batmaya doğru gidiyoruz. Biri borç vermez. Ayrı, güzel borç öyle sayılır, borç Para lazım arkadaşlar. Durun bakayım. Para yok işte para para. Acil 4000K lazım. Şu an biz batıyoruz ya. Çöp lazım işte para da lazım güzel arkadaşlarım. Şu düşük para yer kazanmamız lazım Birlik almamız lazım Hadi Size yaslandım para para verin Para lazım devlette de, devlette de para gitti şu an benim Bu Şu an bu devletimizin kalgor devleti lazım. Hadi arkadaşlar 52 TL borç arada zarardayım bak şu an 50 TL oldu hadi be arkadaşlar Şu haftalık ver gaz alması lazım arkadaşlar Çöp lazım çöp Çöp yeri lazım cim Siz birazcık daha tutup 4000K'yı geçti söz vereceğim hadi Artırayız hadi artı artı artı art. 4000K lazım acil bir şekilde 4000K lazım yoksa batacağız atacağız Biride borç vermesi lazım Eee Hayda canım, Hadi şöyle söyleyeyim. Diyor ki, şimdi biz iyi mi daha fazla paramız artabilmesi için diyor. Hmm. burayı bağlarsan senin eline daha iyi bir para geçebilir yani. Daha iyi haftalık ve her gün artabilir diyor. Neden diyor? Çünkü burası şu an buradan gelenlerle Otomatik olarak buradan gelenler bağlanmıyor. Sen diyor ki buraya bir köprü çek. Sen eğer buraya bir köprü çekersen diyor önce iki tarafa da bir burada araba bir bu yola yani bir yola bir şu yola diyor. Bununla bunu bağlarsan hem buradaki şey kişiler de gelir acı buraya gelir diyor. Sen bağlamazsan iki tarafta şeysiz kalacak diyor adam geldi döndü gördüm adam çıkmaz sokak çünkü burası yok Oraya yapabilmem için de şu an paraya ihtiyacım var ve bende hiçbir şekilde para yok Nasıl? Çöp lazım İnsanlar çöpün nereye yapacak yani çöpün nereye atacak Acil çöp gerekiyor Bizim için de 4000 TL'ye ihtiyacım var ve acil bir şekilde ya İnsanlar çöp gerekiyor diyor evet, hep Bence de lazım çöp ama arkadaşlar Şu haftalık kazancımız bir bin olaydı, bir bin olaydı. Şu an hepiniz rahat edecektiniz ama işte arkadaşlar. Sanayi bölgesi daha fazla çöp gerekiyor işte. O yüzden ilk başta bir sanayi bölgesine aktaracağız çöpü. Hadi be 3000. Hadi be arkadaşlar. diyor arkadaş 3000. Dayanından. Çöplerinizi ne yapın Bir yere sokun, bir yere götürün sonra ben devlet bey büyük şehir olduğum için bir yere getiririm hadi acı. Acı dayan. Dayan. Çok az kaldı. 4000. 4000 oldu aç dur bakalım Dur sakin ol Sakin ol Sen gittin mi tamam Miss Oh be hacı Çap getirdik Arkadaşlar Maalesef bu gitmiş Tamam çöpümüz var artık sakin ol herkesin ne? Çöp imla, ne işecek Merak etme. Sen niye gittin daha? Çöp geldi, daha ne istiyorsun? Hadi sen de gittim maalesef. Maalesef sağ oluz. Yeni sanayi birlikçilerimiz gelecek oraya. Ay köpek sesleri geliyor artık büyüdük Bayağı bir çöpçüler şu an iş yapıyor Çöpçü adamları Çöpçü bakış kardeşlerimiz Fark ettiyseniz artık şehire araba girmesine daha şehirdeki şey şehir, nüfus arttı çünkü insan nüfus artması lazım Birazdan sanayi şu anlık gayet iyi ee, Sanayide yapacağız artık yakında birazcık paramız artsın Sanayide bol bol koyacağız Şöyle bir güzelliğimiz var şu an burada bir tane hastanemiz var ama Şu an bir sanayide bir sakatlık gerçekleşirse neden Çünkü sanayide hastan yok Para yok çünkü Hastane kaç para 11 bin hmm. Bakın Hastane şuraya kadar götürüyor Oraya götürmüyor Kızılçıtya duayacağız şurada şurası çıkabilir ama burası çıkarsa diyeceğim. Buralar da iyi iş görüyor yakında ama iki tanesi yetmeyecek tabi. Ama o zaman da bir tane daha basarız en kötü. Milak ne oldu? Şu an bizim neden bu kadar bir insan yetersizliği mi? koyarız ev ev mi yok size alım Önce ev lazımsı ev alın ya ev alın hacı ya Tabi orada hiç su vardır Var var Elektrik eee, Elektrik sıkıntı Aslında elektrik de yeter ya yeter yeter tamam sıkı tutmak Tamam e, Haftalık azalt şuan borç düşüyor Ev Ev fazlalaştı bu ne acaba Tamam insanlar okey insanlar şuan mutlu şu anda toplam nüfusumuz 738 41 oldu. Evet. Eee daha yaşlanır. Değişmiş villa yani değişmiş mi den yani değişim artık köyün değişimi orada. Daha büyük daha iyi. Okay, işte gerçek bir city, gerçek bir şey böyle olması lazım Cık. Hacı bir dakika Kötü baberim var Şimdi polis karakolu lazım oldu Polis karakolunda para yok Bu ne? Okul Okula para yok Bu ne hacı? Firehouse ee, Ambulan Ay ambulans nereden çıktı ya şey şey para yok. Paramız yok. Dur, var. Tamam, dur, bakalım. Şimdi okul lazım diyorsunuz, reisler değil mi? Şimdi, orada sanayi bölgesi. Oraya pek bir... ...gerek yok. Bir dakika ben bunu bir çekeyim, tamam mı? Okulu şuraya çakayım. Kaç dereydi? 10 bin. Tamam okul oldu. Buralar mutlu. Okey. Şimdi. Ona para yetmiyor. Tamam, tamam şimdilik artıyor Ay kazanç. Şunu işe çek. Hızlı olsun. 2021 değil. Sayılır mı sayılır arkadaşlar. Artık burayı bağla. Bağlaman gerekiyor Bence de benim bağlamam gerekiyor burayı burayı bağlamam lazım. Şurada çöp yüksekten ev var. Şuraya bir ev diktim. Güzel oldu. Oraya da ev yapılsın acil. Şu an bence var ya bu. ...şehirdeki en iyi ev... ...acı şu... ...değil. Yani yer olarak her bu yakın. Ama... ...en şekilli şu bu da... ...yani... ...ben mesela bu evlerden azlık olsam şey ev olurdu. Mahcası falan da iyi. Gidim de falan Güzel güzel, o yuki Yapma yapma bak sen 600'ün aşağısına düşersen ben yanar. Gittikçe düşüyor arkadaşlar. Sizin bir şey mi ihtiyacınız var acı ne bu ya ne bu ya hadi acı çöpüyle insanların yanına koymuşuz. 12 bin mü? gerekiyormuş polis yere. Aslı ben Şurayı koyarsam işte oradaki insanlar mutsuz olucu Hacı koydum oradaki evler evet mutsuzlaştı ama Sadece en azından ne oldu biliyor musunuz? bakın Güzelliğe bakın en azından şurada bir artık karakolumuz var Polis karakolu Polis karakolu var daha ne istiyoruz arkadaşlarım burada Bak şuraya küçük bir ev kuruldu bak hadi direkt polis karakolun yanında değilsin he Yine kırıklık düştü arkadaş ne ara düştün sen? Şimdi tane ateş e, a, itfaiye lazım çünkü sanayi yangınlar çıkacaktır diye tahmin ediyorum. İtfaiye içinde lazımmış hocam? 12 bin lira, 12 bin lira. Para, para lazım, bayağı para lazım. Elektrik de mi yetersiz loo? No. Şeye bir var şu an o zaman hmm. bu videolarda görüşmek üzere olsun hmm. Avniş abi yemek hazır kendisi iyi var.